gençliğin gözyaşları merhabalar şimdi en son dik üçgendeydik dik üçgenin 5 numaralı köşe taşını gömdük şimdi sıra 6 numaralı köşe taşında arkadaşlarım devam edelim bakalım Bismillah diyelim. ne diyormuş ilk sorumuz birinci soruda şunu fark ettim dostlar bakın bu 4 dediğimiz şu uzunluk bizim kenar ortayımız ve dik üçgende dik açıdan inen kenar ortayın ikinci bir görevi vardır demiştim size. Konu anlatım videolarımızda. Hocam birinci görevi neydi? Bütün kenar, ortaylar, kenar ortaylarla aynı. Gittiği kenarı ikiye bölmek. Ama ikinci bir görevi olan tek kenar ortay da bu. Dik açıdan inen kenar ortay ki o da ikinci görevi de hipotenüsü ikiye bölüp böldüğü parçalardan birinin... Ya Uzunluğuna eşit olmak dostum. Yani hipotenüsün yarısı uzunluğuna eşit olmak. İşte bu üçünün eşit olmasına biz muhteşem üçlü diyoruz ki o halde burada dört, burada dörttür yapıştır gelsin. Bundan sonrası da büyük üçgende Pisagor arıyorum arkadaşım. Bakın hipotenüs uzunluğum 8. O halde 8'in karesi eşittir 6'nın karesi artı x'in karesi diyor. Buradan 64 eşittir 36 artı x kare. 36'yı bu tarafa gönderdim 28 eşittir x kare çıktı. Neyin karesi 28? Tabii ki iki kök 7'nin dedim. Bursa'dan işaretledim. Geldik ikinci sorumuza. ABC üçgen bir sürü eşitlik var ki bu eşitlikler de bakın şuradaki dik açıdan inen hipotenüse inmiş bakın şu dik üçgenin hipotenüsüne bir kenar orta inmiş gördünüz. O zaman burası 7,5'sa bu da 7,5 bu da 7,5. Yani totalde ne yaptı burası? 15 yaptı. Aynı muhabbeti bu taraftan yapalım. Hocam 90 dereceden yine hipotenüse inmiş. O halde 6,5 6,5'tir ki burası da 13 yaptı. Dostum şunu fark et. Bak bu dik üçgende 12 15. Ney 12 15'ti? 9 12 15'ti. Şuraya bakalım 12-13. Ne 12-13'tü? 5-12-13'tür. Özel dik üçgenlerimizde gördük. Toplamını soruyor bize BC'yi. 9 ile 5'in toplamı Adana yapar dedim. Ve geldim 3 numaraya. Hipotenüs uzunluğu 20 santim olan dik üçgen biçimdeki karton AK boyunca katlandığında Şurayı görelim ama C üstü K diktir AB. He, şekilde göstermiş zaten. Buna göre AC üssü, A ile C üssü arasındaki uzunluk nedir diye bir soru soruyor. Şimdi katlama sorularında ne yapıyorduk öğretmenim? Bir, katlanmış şekli katlanmadan önceki haline geri açıyorduk ki zaten bu amca kesik kesik çizgilerle bizim için göstermiş. Biz bir daha üstünden şöyle gidelim. Sonra katlanmadan önceki kenar katlandıktan sonraki kenara eşittir arkadaşım bunu da yazalım. Hipotenüs uzunluğu 20'ymiş. Burası 10, burası 10. Bakın şu adam muhteşem üçlü yaptı. Bu da 10 geldi. Bunu yazalım. Sonra şunu görelim dostlarım. Ee, şuradaki 10 santim uzunluğundaki kenar CK katlandı. C üstü K oldu. O halde bu da eşit olacak. Burası da 10. Yani şuraya da 5 kaldı. Bunu da yapıştırdık. Sonra şunu fark ettim dostum. Bakın e, ikiz kenar üçgenin bir kuralıdır ki şurası... Bu doğru. Mavi üçgenin yüksekliği de oldu. Kenar ortayı da oldu arkadaşım. Hem yükseklik hem kenar ortay. Benim ismini Kayı diye uydurduğum kurala hatırlayınız. Kayı kuralından bu açı ortay da olur. Ve ikizkenar kenar üçgen olur dostum. Demek ki burası 10'sa bu da 10 gelecek demektir. Sorumuzun cevabı Bursa'dan çıktı. Tabii bu 10'u bulmanın birkaç farklı yolu var. Misal Şuradaki üçgende bir pisagor yaparım. Şu aleyi bulurum. Aleyi bulduktan sonra bir pisagor da buradan yapar. Onu tekrar görürüm. Ya da hocam şurada 90 derecenin karşısı 10 iken sadece 30'un karşısı 5'tir muhabbetini görüp bunun 30, 60, 90 üçgen olduğunu fark ederim. 30 ise tabi ki bu da 30 ve 30'un karşısı 5 ise 90'ın karşısı 10'u tekrar buradan da bulabilirim. Evet birkaç farklı yolla bulabiliyorduk dostlarım. Böylelikle 6 numarayı gömmüş olduk, çevirdim arka tarafı ve 7 numaralı köşe taşındayım. Burada da amcalar bize öklit bağıntısını öğretecekler. Nedir öklit bağıntısı? Normalde öklit amcamızın totalde 7 tane bağıntısı var arkadaşlar. 7 tane bağıntı bulmuş, yememiş, içmemiş. 7 bağıntı bulmuş ki biz bunların 7'sini de bilecek miyiz hocam? Kesinlikle hayır. Bunların içerisinde en önemlisi birinci öklit bağıntısıdır ki gördüğümüzde zaten soruya bakarsak bu bağıntıyı kullanacağız arkadaşlarım. Burada öğreneceksiniz. Diğerlerini de soru çıkarsa göstermeye çalışırım size. Şimdi ökliti biz diklikten diklik inen bakın dik açıdan bir yükseklik inmiş. Diklikten diklik inen her soruda öklit yapabiliriz. Peki nedir hocam öklit bağıntısı? Birincisi şu, h kare eşittir p çarpı k. Ve bu bizim en önemli öklit bağıntımız. Hocam h nedir? Diklikten inen dikliktir. p ile k nedir öğretmenim? İşte bu diklikten inen dikliğin hipotenüs üzerinde ayırdığı parçalar var ya. Bunlardan biri p, biri k. Hocam hangisi p, hangisi k? Hiç önemli değil. İstediğini p, istediğini k yapabilirsin. O halde ökliti çakalım hemen. X kare Yani h kare yerine artık x geldi. x kare eşittir. 4 ile 9'un çarpımı 36. Neyin karesi 36? Tabii ki Bursa'nın yapıştırdık. Geldik buna. Çok klasik bir soru arkadaşlarım. İki tane dik üçgen iç içe geçiyor. Ortak yükseklikleri var. Bakın şu yükseklik hem büyük üçgenden dik açısından inen hem de küçük üçgenin dik açısından inen yükseklik. İstersen önce şu küçük dik üçgende bir hemen Öklit'i çakalım. 6'nın karesi, bakın yüksekliği 6, hipotenüsün parçaları BH'la HD. O halde 6'nın karesi 36 eşittir. 9'la şu parçanın çarpımına, hadi buna da ne diyelim M diyelim. 9'la neyin çarpımı 36? Tabii ki 4'ün, buraya 4'ü yapıştırdım. Şimdi geldik büyük dik üçgenimizdeki öklite. Bakın buradaki büyük dik üçgenimin yüksekliği H dediğim şey X ile 6'nın toplamı. O halde biz ona tabii x artı 6 demeyelim de haş diyelim biz buna. Haş kare eşittir. Yani haş dediğim şey x ile 6'nın toplamı geldi. Tamam mı? Bu. Haş kare parçalarımız 9 şuradaki 16 arkadaşlarım. O halde 9 çarpı 16 diyeceğim. 9 ile 16'nın çarpımı 144'tür Demek ki haş kare 144. Neyin karesi 144? Tabii ki 12'ni. H eşittir 12 çıktı. Yani X ile 6'nın toplamı 12 geldi. Tabii ki 6 ile 6'nın toplamı 12'dir. Cevap Ceyhan'dan gelir. Sakın ha şunu da şaşırmayın. Hocam hep burası 2'ye mi bölünür? Kesinlikle hayır. Şansımıza eşit çıktı bunlar. Evet 3 numaradayız. ABC dik üçgeni biçimindeki karton A noktasından tabana dik bir şekilde kesiliyor. Ardından sağdaki parçanın H C kenarı ee, soldaki üçgenin AH kenarı ile çakışacak biçimde yapıştırılıyor zaten şekilde de göstermiş buna göre A üstü B neresi orası A üstü B şurası kaç santimdir diye bir soru soruyor bize bakın burada AH'a 6 vermiş o zaman şuradaki AH da 6'dır ve ben bu üçgeni şöyle çevirip yukarıya diktiğimde e, şuradaki HA dediğimiz yer aslında AH olacak arkadaşım ki demek ki burası da 6 gelecek Peki buraya yazdık. Ee, başka şu c üstü h dediğimiz uzunluk c üstü h yani burada h c dediğimiz yere denk geliyor. 12 imiş. Buraya da 12 yazalım. Sonra diklikten diklik indiği için şurada bir Öklit çakalım. Bakın 6'nın karesi yani 36 eşittir. Şuraya p yazarsam p çarpı 12 yani hipotenüsümün parçaları ne ile 12'nin çarpımı 36'tır tabi ki 3'ün o zaman P3 yani BH dediğim yerde 3 ve toplamını soruyordu bize Ceyhan'dan paketledim soruyor evet, 7 numara da böyleydi dostlarım Geçtik. 8 numaralı köşe taşımıza yine öplit görüyorum İşte burada da ikinci öpliti kullanmamızı istiyor arkadaşlar İkinci öplit bağıntısını kullanacağız birlikte hadi gelin kullanalım dostlar Diklikten diklik inmiş. Ben bu soruda öklit yapacağım. Ama haşı bilmiyorum veya bana haşı sormuyor. O zaman birinci öklit bağıntısı değil de ikinciye başvuruyorum. O da yandaki dik kenarın öklit bağıntısı diyorum ben buna dostlarım. Ya bu dik kenarla ya da bu dik kenarla yaptığım bir öklit bağıntısıdır. Nasıl bir şey peki öğretmenim? Şöyle. Yandaki dik kenarın karesi yani bizim sorumuzda iki kök 5'in karesi eşittir diyorsunuz. Şimdi hipotenüsün parçaları AH h HC Yani 2 ile X Şimdi gelelim buraya Bakın yan kenarın karesi eşittir Bu parçalardan Yani 2 ile x'ten Hangisi o yan kenara daha yakınsa Onu alıyorum 2'yi Ve çarpı diyorum Hipotenüsün tamamıyla çarpıyorum 2 artı X ile çarpıyorum İşte ikinci öklüt bağıntısı da budur Dostlarım sen bunu BC kenarı için de yazabilirdim. Mesela buraya Y diyelim şimdilik. Bakın bu yan kenar için yazsaydım Y kare eşittir diyecektim. Bu sefer Y'ye yakın olan parçayla başlayacağım. Yani X çarpı hipotenüsün tamamı yine 2 artı X diye de bu yan kenarın öklitini de böyle yazacaktım. Tabii şimdi benim burayla işim yok. Şurası çıkartıyor bizim sorumuzu. 2 kök 5'in karesi ne yaptı dostum? 20. 20 eşittir 2 çarpı x artı 2 oldu. 2'ye böldüm. 10 eşittir x artı 2 geldi. 2 ile neyin toplamı 10'dur dedim. Tabii ki Adana'yı işaretledim. Şimdi peki hocam. Biz bu ikinci öklüt bağıntısını bilmesek soruyu çözebilir miyiz? Tabii ki çözeriz dostlarım. Hemen şöyle yapacaksınız. Ee, önce şuradaki Pisagor'u görün. Bakın şurada bir Pisagor var ve size şöyle bir pratik yol öğrettim ben. Benim hatırım için ezberleyin demiştim, konu anlatım videomda. Pisagorla uğraşmayın. Kök 5'i gördüysek hipotenüste, demek ki dik kenarlardan biri diğerinin iki katı, yani ikinin iki katı dört de olabilir ya da burası birdir, bu iki katı da olabilir. Ama hipotenüsü nasıl yazıyordum? Küçük olanın kök 5 katı, demek ki iki küçük olan, o yüzden burası da dördü yapıştırıyor. Ve bu 4'ü bulduktan sonra bakın birinci öklüti yapalım. 4'ün karesi 16, 2 çarpı x. Yani 2 çarpı 8 deyip buradan da bulabiliyorsunuz. Evet geldik buna. Bakalım bu ne diyor. Yine diklikten diklik kimmiş. Şimdi ac diyor, ac'yi görelim. ab'nin iki katıdır. Yani buraya k, buraya da 2k diyelim. hc, bh çarpı yani buraya a diyelim. Burasına da k çarpı eee bh'mış burası. Yani k çarpı a diyelim buraya da. Şunlar o zaman başka bir harf verin m m diyelim bu oranı yazarken. K kaçtır diye bir soru soruyor. Dostum bak ne yapacağım? Soldaki yan kenarın öklütünü yazıyorum. m kare eşittir. Yakın olan parça a çarpı hipotenüsün tamam. Yani a ka ka diyor. Şimdi de sağ taraftaki öplüti yazacağım dostlar. 2m'nin karesi yani 4m kare eşittir. Bu sefer yakın olan parçamız k çarpı a yine hipotenüsün tamamı a artı ka. Bakın bunları birbirine oranladığınızda k artı ak, k artı ak'yı götürdü. Şu a, şu a'yı, şu m kare, şu m kare'yi götürdü. Geriye 1 bölü 4 eşittir, 1 bölü k kaldı birileri de götürürsem k eşittir 4 cevap Ceyhan'dan geldi dik kenar uzunlukları 15-20 olan bakın bu 15-20 yani 3'ün 5 katı 4'ün 5 katı burası da 5'in 5 katıdır yani 25'tir dostlarım bunu bir söyleyelim sonra diyoruz ki bak öklüt yapayım şuradan şuraya a diyeyim arkadaşım yan kenarın öklütünü yapayım yani 15'in karesi eşittir yakın parça a Çarpı hipotenüsün tamamı 25. Şimdi 15'in karesi demek 15 çarpı 15 eşittir. A çarpı 25 oldu mu? Gelin bunu 5'e bölelim 3. Bunu 5'e bölelim 5. Bunu bir daha 5'e bölüyorum 3. Bunu da götürdüm 1 kaldı. Yani burada bir tek A kaldı. Burada da 3 çarpı 3 9 kaldı. O zaman şurası 9. Ve burası 9 burası da 16. Ve bakın burada 9, 12, 15 üçgeninden yüksekliğimde 12 geldi. Hatta burada da 12, 16, 20 özel üçgenlerimizi gördük. Şimdi katlanmış arkadaşlarım bu adam. Bakın BH katlanmış şöyleymiş öncesinde. Şuradaymış bizim üçgenimiz. B buradaymış. Ve burası 9'du. Ve bu 9 katlanmış şuraya gelmiş. O zaman burası da 9. Şimdi HC'yi biz 16 bulmuştuk. O zaman B üstü C 7 çıktı. Zaten orayı soruyormuş lan. Cevap Denizli'den geldi. Evet çevirdim arka tarafı ve 9 numaralı köşe taşındayım. Aha! soruda 60 derece gördük. Arkadaşlar bir soruda 30, 45, 60 bu üçünden birini görünce karşısına diklik indireceğiz. Bak hiç soruyu okumana bile gerek yok. İndir şuradan aşağı dikliğini kesin bu diklik inecek. 60'ın karşısına indirdim. Sonra 90'ın karşısı 6 ise 30'un karşısı yarısı olacak 3. 60'ın karşısı kök 3 katı olacaktı 30'un karşısındakinin o yüzden 3 kök 3. Hadi gelin şuraya da y diyelim. Şurada da bir Pisagor çakalım. 2 kök 3'ün karesi yani 52 eşittir. 3 kök 3'ün karesi 27 artı y kare. 27'yi çıkaralım 52'den ne geliyor lan? 25 mi geliyor? Galiba 25. y kare 25. y de 5 çıktı. Şurası da 5. Toplamı ne geldi? 8 geldi. Cevap Adana'dan patladı gitti. Geldik buna. ABC dik üçgen. Peki. 30 derecemiz var yine. 16'mız var. Şimdi bak. Büyük üçgende 90'ın karşısı 16 ise 30'un karşısı yarısı olur 8. Şuraya baktığında da 6, 8, 13 genidir. Burası oldu 6. Sonra 90'ın karşısı 16 ise 30'un karşısı yarısıydı 8. Şuranın tamamı 60 ya kardeşim. 60'ın karşısındaki şu kenarda ne olur? 8'in köküç katı. 8 köküç. Yani 6 ile x'in toplamı 8 köküçtür. 6'yı bu tarafa atalım. 8 köküç eksi 6 gelir sorumuzun cevabı. İşte benim tahmin sorularımdan bir tanesi sarkaç sorusu arkadaşlarım. Sarkaç sorusu diyorum ben bunlara. Burada salıncaklı sormuş. Bakalım neler olacak. Yer gibi şekilde 60 derece salıncağın oradan yerine yüksekliği 30 santim artıyor diyor. Yerden yüksekliği 30 santim artmış. 60 derece dönünce. Buna göre salıncağın uzunluğu nedir? Şimdi salıncağın uzunluğuna x diyelim. Şurası x. İşte senin burada bilmen gereken husus şu. Sen bu salıncağı ne kadar sallarsan salla boyu değişmeyecek. Yani kalemi düşün. Sen bu kalemi ne kadar çevirirsen çevir. Boyu değişiyor mu? değişmiyor. Salıncak da öyle. Buraya geldik boyu yine aynı. Ve yerden yüksekliği bu sefer 30 metre artmış şöyle olsun şöyleydi ee, ilk başta bu kadardı ya arkadaşım yerden yüksekliği şu kadardı şimdi ne oldu 30 metre arttı şurası 30 şuraya kadar olan kısımda x mi kardeşim gel şimdi buradan hemen şuradan 90'ımızı çekelim dik üçgenimizi yapalım 60'ı gördük ya 90'ı indirdik karşısına. Şimdi 90'ın karşı x ise hatta 2x diyelim mi güzel sayılarla uğraşalım. Şurası da 2x. 90'ın karşı 2x'e 30'un karşı yarısı olur x. O zaman buraya da x kalır ve sen şu dikdörtgenden x'in 30 olduğunu ama bize 2x'i soruyor. O zaman 60 olduğunu gördün kardeşim. Cevap edelim. Evet 9 numara da tamamdır. Şimdi kaç tane köşe taşımız kaldı bir bakayım. 10 var 11 var bir de 12 var. Sonra tarama testine geçiyor. O zaman 3 tane köşe taşımız kaldı. Biz burada duralım. Sonrasını bir dahaki videoya saklayalım. Hadi bakalım öpüyorum hepinizi görüşürüz. Kendinize iyi bakın.